Deprem çalışmalarına baktığımız zaman bölgede yoğun olarak savunma sanayi sistemleri kullanılıyor. Yerli sistemler, birçok şirketimiz ürettiği, bir bakıyorsunuz insansız hava araçları var, bir bakıyorsunuz drone sistemleri var, bir bakıyorsunuz jeneratörler var veya şehir içerisindeki bu tür terör faaliyetlerinde kullanılan duvarın arkasındaki cisimleri, hareketleri örneğin tespit edebilen, STM'nin geliştirdiği dar, Duvar arkası radar sistemi, örneğin enkazların altında kalan kazazedeleri bulmaya çalışıyor. Bunlar yoğun olarak kullanılıyor. Ama bu teknolojilerin daha fazla hayatımıza girebilmesi için bence şöyle bir çalışmaya ihtiyaç var. Sonuçta savunma şirketleri aldıkları bir proje üzerine askeri bir sistem geliştiriyorlar. Yani askerin kullanılabileceği, neler olabileceğini planlıyorlar. Teknoloji ile birlikte bunları hayata geçiriyorlar. Ama belki de bu ileri teknolojilerin daha fazla hayatımızda kullanılabilmesi için belki de ara bir birime ihtiyaç var. Bu birim o teknolojileri inceleyecek. Acil durumlarda, afetlerde nasıl yararlanabileceğini belki düşünecek. Bunlarla ilgili o ürünü farklı bir alana evlitebilecek. Örneğin ne oldu? TÜBİTAK uzun yıllar daha ağırlıklı bilim çalışabilirken biraz da mevzuatında yapılan değişiklikle daha çok savunma sanayine bilim üretmeye başladı ve teknolojiler geliştirmeye başladı. Belki böyle özellikle afetlerde, depremlerde kullanılabilecek bir ara birime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir başka önerim bu konuyla ilgili. Örneğin teknofestler yapılıyor. Her yıl havacılık, uzay konusunda gençler proje geliştiriyor. Belki teknofestin içerisine özel bir afet teknolojileri bölümleri eklenebilir ve buralara gençlerin daha fazla odaklanarak ürün, teknoloji geliştirmesi, yazılım yapması, bunlarla ilgili fikirleri ortaya koyması gerekir. Sonuç olarak bunlarla ilgili bir ihtiyacı görürseniz bu ihtiyacı gidermeye dönük bir ürün yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir şeyler geliştirebilirsiniz. Bu konuda da çok farklı bakışlara, gençlerin bakışına çok çok ihtiyaç var. Videoyu kapatmadan önce savunma sanayi başkanlığı bölgede neler yapmış, savunma sanayi olarak neler götürülmüş şöyle bir bilgisel paylaştı. Ben de bunu size aktarmaya çalışacağım. Bölgede 50 İHA görev yaptı. Bunların arasında Akıncı, Aksungur, Anka, TB2 gibi büyük sistemler yer alırken aynı zamanda bulut altı uçabilen ki bu bir başka video serimiz olacak bunlarla ilgili. Havelsan'ın Baha sistemi veya Altınay tarafından geliştirilen kargo taşıyan drone sistemleri de yer aldı ve bunlar yaklaşık 1500 saat civarında uçuş gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra 100 multikopter drone bunlar daha ufak sistemler. Termal kamera taşıdığı, e, kurtarma çalışmalarının daha iyi koordine edilmesini sağlandı veya Kişisel girişimlerle örneğin bir baktık yerli ve yabancı kurtarma ekiplerinde de yer aldı. Drone'a bir ışık takılarak havalandı ve bölgeyi aydınlatarak buradan daha rahat gece çalışmalarında çalışma yapılmasını ışık kaynağı oldu. Bir başka önemli konu yaklaşık 30 saatlik uçuş yapan Aksungur'un kanadına takılmış Türkcell'in baz istasyonu. Bundan sonra bu konuyla ilgili belki de iletişim şirketleri bir çalışma yaparak, bir protokol yaparak belki bu sistemlerin çok daha yoğun kullanılması gerekiyor. Ama sonuçta bu şirketler birer teknoloji geliştirme şirketi değil. İşte böyle bir ara birme. Bazı ARGE çalışmaları devletin sübvanse edebileceği veya destek verebileceği bazı ara yapılara gerçekten ihtiyaç duyuluyor. Bunlarla birlikte 78 yer görüntüleme, tespit analiz cihazı Duvar arkası görüntüler almak üzere buraya sevk edildi. Biraz önce de STM'nin örneğini verdim. Bunun yanı sıra da deprem araştırma çalışmalarına 343 kamera sistemi gitti. Bölgede ayrıca askeri olarak geliştirilmiş 1800 jeneratör de yer alıyor. Sonuçta bir savaş şartında çok ileri teknolojiler, farklı bakışlar konuluyor ortaya. Bunlar neden deprem ve afetlerde daha hayatımızın içerisinde olmasın bunları gerçekten araştırmak, düşünmek gerekiyor. Sonuçta Türkiye savunma sanayiine çok ciddi bir yatırım yapıyor. Bu yatırımları ne kadar katma değerini farklı alanlara yayabilirsek, örneğin doğal afet veya yarın öbür gün başka bir yaklaşım, e, bunlara daha fazla ülkemize katkısı olur, ihracat olur. Bırakın hani bu ekonomi dönemi içerisinde bir şey söylemiyorum. İnsanlara merhem olur. Depremle ilgili videolarımız neler yapılabilir, neler hedeflenebilir bunlar devam edecek. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın.